Yıldızlara baktığında bir hayal kurarsın. Tıpkı yıldızlar gibi parlayan bir hayal. <Gülüyor> İz bırakanların Dahilerin çok çalışanların zihninde parıltılar koskoca bir ışığa dönüşür. Ve bu ışık kimi zaman yepyeni ufukları, kimi zaman en derin suları, ...kimi zaman en karanlık yolları... ...ve engellerin ardını aydınlatır. En karmaşık soruları kolayca yanıtlar... ...ve geleceği tasarlarsın. Sen hayal et, yıldızın parlasın.